Beyler of sonunda üç, yani. üç kişi olduk. Evet oldu muyduk? Üç kişi değil miydik? Yani, yo, yo yo biz iki, çekiyorduk iki, ya hepimiz ama sen yoktun. Yok var var var sen neredeydin? <gülüyor> hmm? Evet Allah neredeydin Allah Allah di le mec istiyorlar hadi merkez öyle öyle söylüyor tamam bir şey oldu bir şey oldu geçen gün yürüyorduk yürüyorduk yürüyorduk sonra şey oldu ve sonra böyle şey sonra geldi Allah Allah değil mi fragman fragman yap very very Paper, <günlük> lives> <gülüyor> Paper lives anlamazsınız. <official> Paper lives trailer Netflix. Kayıt Hayatlar. <gülüyor> biraz buldum. <gülüyor> biraz biraz buldum. Um you evet. 30 minutes. What's this çok iyi bir film ama yani, ben izlemedim. Ben de sınırlı Neyse arkadaşlar abone ol, beğeni yap, ve videoya geçelim. Bu Galata şey değil mi Kulesi. Galatasaray Galata mı? Galata, Galata Kulesi. Kulesi. O, Kulesi no. demek ya. Saray saray değil mi? Su siyam kalara. Gelata Hadi gidelim. Toparlar mısın Hadi devam. Çok oh, hasta, hasta. oldu. <gülüyor> kilo hepsi karton. Neler sizde çıkın hadi geç oldu. zenci değil mi bu? Ama sen zenci Ama zenci bu ya. Yok yabancı. Siyah siyah. siyah adam de. Siyah adam. Lütfen, onlara fikir vermeliz. Lütfi. geç oldu. Evet. Çok tatlı bir <gülüyor> adam. Gidi Insan mı? Evet. Ah bunu tanıyor mu? Ah şey, this guy survival. Evet. Serap no. Reshit, reshit, reshit, reshit day, Yo reshat Salak Kometik, Komik olan. Komik Reşat komik olan Reşat ama bu Reşat değil. Bu <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Ama şeye benziyor. Eee ekstra da konuşan adam var ya. O ekstra Reşat'ın fikrim yok yani. Reşat, <gülüyor> Reşat <değilse tari> <gülüyor> <Bana> sorma. Tamam var koymuş lan çuvala? Kadın artık ne kadar çaresiz kaldıysa. Ya nasıl Bile isteye attıysa sokağa Azuma sahip çıkarım fiyat olsun baba? Aa. Oha. sen O hasta. sen kendine bakamıyorsun. Bir de bu çocuğu başımıza bela etmeye. Aa. Seni Ne dilek Annemi kurtaracağım. Aa. Yenim alacağım anne. Aa. Seni çok özledim anneciğim. izleyeceğim bunu. Sen yaptın değil mi? Aa Arkadaş tamam. Son kurt sesi çok kaldı. Bunun bir tane filmi izledim. O aslında O da bir tane film. Nasıl? Nasıl? Nasıl? Aslında çok yani heyecan verici bir fragment. Ben gerçekten izlemek istiyorum. Evet, izlemek evet. istiyorum ya izleyeceğim Evet. Bu gala. Evet arkadaşlar. Siz evet yorumlarınızı alalım. Evet. Evet ve harika sorular düşüncelerinizi de alalım. Evet. Bir dakika sefer kadar. <gülüyor> <gülüyor>